Herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Volkswagen Passat'sinin e, kumanda pilini nasıl değiştirilir onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım size. Kumanda kapımız bu şekilde. Öncelikli olarak bildiğiniz üzere araçların anahtarları gizli olarak burada yandaki düğmeye basarak attırıyoruz. Sonra bir sefer daha basarak çekip anahtarı çıkarıyoruz. Sonrasında ise şuradaki kapağı geriye doğru basıp tık sesi geldikten sonra onu çıkarıyoruz. Sonrasında ise şu orta kısmı ayırmamız lazım ki bilgisayarına erişebilirim. İşte bu şekilde yeni pili tekrar yerine koyarak siz montajı bitirmiş olabilirsiniz. Tekrar topluyorum ben. Işimizde yani işlem bu şekilde. Siz de kendinizi halledebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Videomuzu beğendiyseniz sayfamızı destek amaçlı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.